Merhabalar. Ben Muhteşem Nemo ve bugün sizlerle birlikte hiç yapmadığımız bir şey yapacağım. Survival oynuyoruz. Evet, bu kadar sefa. Şaka yapıyorum tabii ki de. Bu Survival'lar öbür Survival'lar gibi sadece bir bölüm olmayacak. Bu sefer oyunu direkt bitirmeye çalışacağım ve gerçekten uzun bir seri olacağını düşünüyorum. Oyunu bitirdikten sonra ise yine de bu bölüm bu Survival bölümünü çekmeye devam edeceğim için o uzun bir bölüm olacak. Arkamdakiyle yap bakma boş ver. Her neyse. Şimdi ikinci tabii ki de notebook olarak aç. Üç tane şişe. Ben burada durmayacağım. ikinci bölümde çünkü ikinci bölümde şey yapmayı planlıyorum ve bumayı planlıyorum. O yüzden şimdi çıkalım alışalım buru. Şöyle kuralım. Gece şuradan bir crafting table'ımızı 2 tane kurtum. Bu. şöyle, şöyle. En basitinden bir balta yapmayı planlıyorum. Çünkü balta kılıçtan çok daha fazla vuruyor. ve bir tane de kazma yapıcaktır dedek olsun çakıları uzun süre toplamayalım diye de bir tane bırakıyorum şimdi de seni alalım tamam şimdi benim yemeğimi yediyorum oradan alıyorum inekçikler nereye gittiniz balta yaptığım anda kayboldunuz ya. Ya bunlar balta yaptığım anda nasıl kayboldu? Bunu bana söyleyin. Balta yaptığım anda bunlar çok uzay olsun. Karnım aç ve canım iki. Gel Bir inek böyle başka bir şey. Bundan. Yok artık ya hepsi gitmiş. Aa evet. Evet güzel. Sıdanda alıp. Ee, mükemmel ama gitmiş kapı yapma. üç yanım var hadi hadi 3 yanım ne ya hayır üç açlık barım var ha domuk değilmiş bakacağım bunlar nereye gitti zaten bir tane inek vardı orada bir sürü domuz vardı nereye gitti misiniz çık bir yere gideyim de daha açık bir yere daha aha nasıl nasıl açıyor lağılıp aha, aha hepsini buldum yatakta yaparım ben kolay Orada bayağı bir şey var. Of, kurt kurt kurt kurt. 3 tane kurt var <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Dans attraction. Kışlak. gülüyor> üç tane geldi. 3 <gülüyor> <gülüyor> <dizendo> evet, tamam. Bu baltası da güzel vallahi. Tamam. Sen sen de kes. Sen ölmedin. Sen ölmedin gel buraya. Gel buraya sen ölmedin. Tamam sen ölmedin. Bir de bir tane Senin Etini yemek de güzel Anlıyor içini yatak mı onu demek? Yok şimdi. Ya i̇şte, işte, işte. i̇şte aşağı mı kazmayacağım? Çünkü biliyorum ki aşağı mı kazdığım anda geleceğim. Ama kazmak zorundayım çünkü birazcık taş buluyorum Şimdi Şöyle Şöyle Şöyle şuradan Şöyle toplayalım Şimdi ilk önce Fırın yapmayı planlıyorum Çünkü Fırın işime yarayacak şuradan Bir şey bu şuradan işime yarar şu an Şöyle. Vay! Wow. Gördüğünüz gibi hemen değişik bir mağara bulduk. Daha torch bile yapmadan hile. Karıştanmış alt tabanı tamam. Planlar tam daha tokuyor. Tamamdır. Ben önce şöyle yapalım. Aramızı yakacak bir şeyim de yok o yüzden. Şimdilik yatak yapmam gerekiyor. Bu var ama tatlılarımı boşa kullanmak istemiyorum o yüzden Ben şükür beyazla takipim Tamam sabah oldu şimdi gidip şuradaki Aa, Bakır bak Takılı yok Tatta Ne kadar tatlımız var? 4 tane tamamdır Bir tane taş kazma yapmamıza yeterli bu Taş kazanıp alın Buradaki bakır kazanın Bakır fazla bir şey ama. ama Yine de iş görür bir şey yani Kömürümüz aldı bu şöyle Bence yeter. 11 tane. Şimdi şöyle koyalım. Çiğnekten şöyle tutalım. Sırada da bir demir alalım. Aha. <gülüyor> yani bu kadar kısa sürede de yani oyunu tamamlamanız da bir şey alalım. Bir de Şunu, şunu da şunu da şunu da alalım bunu da. Aa be. Oh, çok iyi bir damara denk gelmiş onun ha. Şimdikini alalım. Başka yoktur dur. Tamam. Oğlusta ne yani öyle bir damarmış ki de. Hmm iyi ilerliyorum. Vay yani. çakıl çakıl tamam. Çakılmıyor. başka bir takvim daha var eğer tam olarak iki tane üç tane falan çakıl çıkmıyosun burda çakıl olma Çak, yine bunu koyucaksın yine kazıcaksın anlıyosun çakıl çıkamadı. Ben Şimdi canım karnımız açık şöyle iyice acıkmaya başladı artık Koşamayacağız yani İlk adımı daha yurttansa Gidelim Gelecek alalım Bırakalım Bence karnımız yormaz aç lan Dandıramda buradaki demirlere birazcık ısıttıktan sonra torç yapmayı planlıyorum. Ondan sonra da zaten videoyu kapatırım. Şu demirler olmamayınca da şuradan biraz bakarım. taş kazıyım çünkü bu taşlar çok işimize yarayacak sonra da hatta kalmak istemiyorum çünkü şöyle hemen gidelim bakalım kaç tane limon Yoksa bari demir fazla gelmiş 6 tane demir çok şu şuan Demir kazma yapalım Şöyle işte, Nerede çok lazım Çubuk lazım ona İlk şuradan çubuk Yapalım Tamam Demir kazma alalım sonra da Balta yapalım Demir bal, Hemen dedik bitirdik fakat şimdi şu, şunları da alalım, demirleri de alalım, şurada tamam. şöyle. tamam. Şimdi artık videoyu bitirebilirim. videoyu bitirebiliriz çünkü bundan sonraki kez bölümler bir sonraki bölüme kaldı. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanala abone olmadıysanız kanala abone olup videoya like atıp ve yorum yazıp yorum yazıp ve abone olduktan sonra da bildirimleri açıp bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoş kalın bir